Üç beş güne kalmaz döner demişsin. Boyundan çok büyük laflar etmişsin. Sevilecek güzel tek sen değilsin. Yükseklerden uçma alçak düşersin. Sevilecek güzel tek sen değilsin. Yükseklerden uçma alçak